Bak masa orada bir ışık parlıyor. Bakalım mı birlikte? Oh yeah. Wow. masal gördün mü? Açalım mı? Çok güzel. Daha büyük bir hazine kutusu var Hazine kutusunu aramaya ne dersiniz Hadi bulalım Hadi bulalım Hadi, bulalım. Hadi gidelim Nazine Oturmak mı? bakalım neymiş o?